Ağzınız değil eliniz çalışsın. eliniz. Doğru düzgün dokuşunları. Size laf anlatmak için illa kafanıza kafanıza vurmak mı gerek? Selcan Hatun. Hafsa. Gönderiydiniz Umuroğulları kilimlerini. Biz Uç Bey kısmıyız. Siz dururken biz mi oturup yapacağız? Herkes yerini bilecek. Çok şükür hepimiz yerimizi çok iyi biliriz. Buyur. Ne demek istersin? De hele. Sen Ertuğrul Bey'in kudretini görüp ona yanaştın. Maşallah, maşallah. Sen bize ne demek istersin? Seni o çatal birini keselim! Ah! Ah! Ah! gözlerini ne olur of kuma alalım. Yunal. Ne oldu? Dilini kesip eline vermeden de. Ne oldu bacım ha? Sırma Tuncan elemiş. Ahvalı Senin dilin ne söyler Yunal? ...aramıza kan da soktun. Seni götürmeye geldik. Ateşe körükle gidersin İlbilge Hatun. Selcan Hatun'u almaya geldik. Kan kanla yıkanmaz kızım. Merak etme. Seni kimselere yemek etmeyiz. Haydi, götürün. Destur var mıdır Aymana? Gel Oğuz. Beybolat Bey geldi Aymana. Beybolat Bey mi? Gelsin. Nerede o Selcan denen altın? Bey kapısında töresiz mi büyüdün Beybolat Bey? Töre dediğin benim ağzımdan çıkan buyruktur Aymana. Destur diyesin Beybolat Bey. O Selcan denen gudube hatun. ...benim bacımı hançerlemek neymiş görecek. Öfkeyle kalkan, ziyanla oturur. Hele sakin olasın. Benim hükmüm altındaki bir obada... ...sen bana sakin olmak mı dersin Artuk Bey? Hele diyesiniz. Nerede o Selcan? Başında da alpler vardır. İyi misin? Kana kanla mukabele edeceğim. Değle. Bacım nerededir? Ahvali nasıldır? Hele bir durulasın ağabey. Lakin biz töresizlik getmelerine müsaade etmemeliyiz nene. Törenin ne olduğu bellidir. O Selcan denen eli kanlı asi... ...buyruğuma baş kaldırdı. Ne yapacağım bey Volat Bey? Onu obanın ortasında kırbaçlayacağım. Ortada dökülen kan vardır Artuk Bey. Döken de bellidir. Daha neyini yargılayacağım? Yunal! Know. Tez getirin Selcan Hatun'u. Sizler bugün hesap vereceksiniz. Bunu madem iyilikle anlamadınız... ...Süleyman hep söylerdi sizin ne menem insan olduğunuzu. şehriniz ayuk çıktı ya... ...anası kırbaç cezasıyla canını kurtaracak... ...lakin o kurtaramayacak. Selcan Hatun... ...hele diz çökesin. Hükmünü keseceğim. Çok hevesliysen diz çöktürmeye... ...öldür beni... Ele ver kırbacım Töre neyi emrederse Onu yerine getirmek benim vazifem Seni obanın ortasında kırbaçlayacağım Yeter! Yeter! Onu yargılamadan hükmünü kesemezsin Her daim hakkın peşinde koşan İlbilge Hatun Böyle hüküm verilmez desene. De, uç Bey'imizin hükmü kesindir. Ne böyle uç beyi tanırım, ne de böyle hüküm. O vakit ben de hepinizi çiğner. Hükmünü çiğneyip haddini bildirmeye geldim be Volat Bey. Töre neyi buyurursa Ben onu yerine getiririm Törenin temeli adalettir Eğer adil olmazsan altında kalırsın Kimse Benim obama gelip de Benim otamda ahkam kesemez Bacımı hançerlemiş Ertuğrul Bey Kim Neyi neden yapmış bileceksin Hadisenin içinde olanlar da Şahitlik edenler de dinlenecek Kim haklı Kim suçlu aşikar olacak Haklıyı da Suçluyu da Üç olarak ben tayin ettim Ertuğrul Bey Hem niye korkarsın yargılamadan Ey o vakit Şahitler gelsin Alın içeri atınları. Niçin Sırma Hatun'u hançerledin Selcan Hatun? Kendimi müdafaa etmek istedim. Boğuşurken karnına saplandı. Evvela Sırma Hatun çekti. Selcan Hatun da kendini müdafaa etmek zorunda kaldım. İlk Sırma Hatun çekmiş. Boğuşmada saplandığına göre... ...Bile isteği de yapmamıştır. Ben şikayetçiyim. Bile isteği hançerledi. O halde sen diyesin İbilge Hatun. Bacım da olsa göz göre göre yalan söylemeyeceğim. Önce sırma çekti hançeri. Eğer Selcan Hatun'a tek bir kırbaç vuraydın, seni boğacağım kan deryasından Hülagü Han bile kurtaramazdı. Bundan gayrı zulümle verilen hükümler kanla bozulacaktır.